Hesap makinesi kullanarak log e tabanında 67'yi bulunuz. Sonucu binde birler basamağına kadar yazınız. Sorumuz bu. Bu verilen logaritmanın tabanına baktığımızda, peki e ne derseniz, o da pi gibi bir sayı. Hatırlatmak için söylüyorum. e birçok yerde karşımıza çıkan ve yaklaşık 2.71'e eşit olan bir sayı. Yani bu elimizdeki logaritma aslında, 2.71 tabanında bir logaritma. e harfini yazdığımızda tüm basamakları yazmak zorunda kalmıyoruz. O zaman e'nin hangi kuvveti 67 eder? Başka bir deyişle, eğer bu x'e eşitse, e üzeri x eşittir 67 ise, x'in ne olduğunu bulmak zorundayız. Logaritmaların en ünlü sayısı e de olsa hiçbir zaman log e şeklinde yazılmış logaritma görmeyeceksiniz. Çünkü bunun adı zaten doğal logaritmadır. Bunun böyle yazılmasının nedeninin e sayısının doğada birçok yerde karşımıza çıkıyor olmasıdır. Şimdi log e tabanında 67, 67'nin doğal logaritması. Doğal logaritma ln olarak yazılıyor, log naturel. Yani bu sanırım Fransızcadan geliyor. Yani bu log e tabanında 67 demekle aynı şey. E'nin hangi kuvveti 67 eder? Eleni gördüğümüzde, bunun log E tabanı olduğunu unutmayın. O zaman kafamızdan E'nin hangi kuvvetinin 67 olduğunu bulamayacağımız için, hesap makinesine ihtiyacımız olacak. Çıkaralım bakalım hesap makinamızı. Farklı hesap makineleri farklı özelliklere sahip olabilir. O yüzden eğer böyle bir grafik hesap makineniz varsa, 67'nin doğal logaritmasını oldukça kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bu doğal logaritma tuşu. ln 67, enter. Bastığınızda size cevabı verecektir. Eğer bir grafik hesap makineniz yoksa, önce 67'ye sonra ln'e basmanız gerekebilir. Ama böyle bir hesap makineniz varsa, aynı benim yaptığım gibi yazabilirsiniz. Cevap 4.20469 ve bu sayıyı binde birler basamağına kadar yuvarlamamız istenmiş. Burası binde birler basamağı ve bu basamakta 4 var. Bundan sonraki basamak 5 ya da daha büyük mü diye bakalım. 6'ymış. O zaman bir üste yuvarlayacağız. Yani 4 değil de 5 olacak. Bu da yaklaşık olarak 4.205'e eşit oluyor. Bu bayağı mantıklı. Çünkü e'nin 2'den büyük, 3'ten küçük olduğunu biliyoruz. Eğer 2 üzeri 4'ü düşünürsek 16. 3 üzeri 4'ü düşünürsek 81 elde ediyoruz. 67 de 16 ile 81'in arasında. E 2 ile 3'ün arasında. En azından 2.71 üzeri 4'ün 3 üzeri 4'e bayağı yakın olması gerekiyor. Bu şekilde baktığımızda yaptığımız çözüm oldukça doğru gözüküyor.